Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bazı kripto paralar arasındaki korelasyondan bahsedeceğim. Bitcoin dışında genelde alt arasında korelasyon oluyor. Şimdi biz bütün kripto paraları yani yüzde nereden görüyoruz? Belli bir market büyüklüğüne ulaşanları Coin Market Cap'tan görüyoruz. Buraya girdiğimizde böyle karışık bir liste karşımıza geliyor ama bunların arasında belli bir korelasyon var. Şimdi bu korelasyonu altcoin'ler arasındaki korelasyonu ilk olarak CryptoWatch sitesinden görüyoruz. CryptoWatch'tan e, şöyle bir adresi var ya da Google'da işte Crypto e, Correlation yazdığınızda çıkıyor. Seçiyoruz buradan mesela bir kripto para. Diyoruz ki örneğin bana XRP ile pardon xrp seçiliymiş galiba evet, xrp ile xlm arasındaki korelasyonu var ikisinin kesiştiği yer şurası bakın yüzde 86 kesimi var buradaki kripto paralar arasındaki kesim eğer yüzde 74'ün üzerindeyse bir arada hareket edebiliyorlar ee, yorumu yapılıyor genel olarak bu da ne anlama geliyor? Bunlardan bir tanesi arttığında %74 ihtimalle mesela XRP için %86 ihtimalle XLM'de artacak. Şuradaki oranlara baktığınızda zaten çok yüksek olduğunu görürsünüz. Çünkü bunlar CoinMarketCap'teki tepe projeler. Burada bir tek Polkadot'u görmedim. O yeni diye muhtemelen koymadılar. Ee, ama aşağıya doğru gidildikçe mesela nano bunların hepsini ekleyebilirsiniz bu arada böyle. Bakın çok daha düşük mesela BitTorrent'in %58-%52'lik korelasyonları var. Bu ne anlama geliyor %52'lik korelasyon? Hiçbir, hiçbir ana ilişki kuramıyoruz. Şu eksi 0.54'ün üstüne çıkması o zaman da negatif korelasyon. Yani matematiksel olarak eksi 0.54'ün altına inmesi negatif korelasyonu getiriyor negatif korelasyon ne demek yani örneğin zx ile neo arasında bir negatif korelasyon varsa zx artarken neo düşebilir anlamına geliyor ama burada genel olarak bir negatif korelasyon görülmüyor negatif korelasyon genelde nerede oluyor google Transferilerinde verilerinde mesela bitcoin alımlarıyla atıyorum ev alımları araba alımları yani gayrimenkule yatırım ile kripto paraya yatırım arasında negatif korelasyon görülebiliyor bunları da google transfer yani algoritmalarından bakıyoruz ama o coinler arası bir korelasyon olmadığı için bu videoda ona girmeyeceğim birincisi bu ee, Her şey yok ama bayağı bir coin var burada siz kendiniz bunun korelasyonunu yazılımla yapmak isterseniz Önce bu verilere sahip olmanız gerekiyor şuradan bir yıllık veriyi açalım bu arada yani Gördüğünüz gibi biraz daha tablo netleşti ee, Burada mesela şu BCH ile LTC arasındaki ilişki iyi ama çoğusunun bir anlamı yok. Anlamının olmaması bizim için bir anlam ifade ediyor. Yani orada bir şey yapma diyor. Ama burada mesela ne var bakalım. Mesela 68 var. Yine yaklaşmış baya yüksek. BCH ile WAVS arasındaki ilişkin. Şimdi bu teknik olarak korelasyon. Ama dediğim gibi biraz daha pazar hacmi büyük coinler arasında. İkinci korelasyonda şurada var. Coin'leri geliştiren ekipler e, veya coin'lerin e, sahip olduğu teknolojiler arasında bir korelasyon olabiliyor. Örnek verelim. Şimdi burada XRP ile XLM arasında bir korelasyon var mı? Bakalım önce. Gördüğünüz gibi %61 var. Yani aslında bu tabloya göre yüksek. Bir yıllık korelasyonu bu, bu bir de. Belki daha kısa sürelerde daha yüksek korelasyonlar yakalamıştır. Yani işin içerisine boğa sezonunu katarsak. Şimdi bu neden oluyor? Çünkü XRP ile XLM çok benzer bir kod yapısına sahip. Benim hatırladığım, hatta ben iki projeye de çok yakın değilim ama hatırladığım kadarıyla XLM, XRP'den ayrılan bir ekip ve bazı eleştirilerden dolayı aynı kodu kullanıyorlar. Daha insani amaçlar için bir proje geliştirme ile XLM ile yola çıkıyorlar. Dolayısıyla... XREP ile XLM arasındaki korelasyon anlamda biri arttığı zaman diğerine yatırım yapılabilir mi? Ona bakmak lazım. böyle durumlarda. Polkadot neyle yakın? Kusama ile yakın. Çünkü Polkadot Kusama zaten neredeyse aynı kod. Kusama Polkadot'un kaosa, testa değil kaosa orada deneysel ortamda bir şeyler geliştiriliyor. Slot sınırı yok. Hız 4, Daha hızlı 4 kat mıydı? Hatırlayamam. Şimdi hız daha Yüksek ha e, güncellemeler daha rahat geçiyor konseyden öyle e, şeyler var başka mesela Ethereum ile Polygon arasında bir korelasyon olabilir neden çünkü e, Polygon Ethereum'un ölçeklenme sorununu çözmeye amaç yani ölçeklenme dediğimiz şey nedir şimdi sizin bir mana tezgahınız var 10 tane domates koydunuz bunları satacaksınız veya 100 tane bir anda 20 müşteri gelirse satamazsınız ya birine anca yetişirsiniz. Aslında bu transactionların blok zincirdeki kaydı da buna benziyor. Bu ölçeklenme sorunu çözen poligon çalışkan bir ekibi var. O şekilde gidiyor. Bunlar biraz daha teknolojik. Mesela VeChainle ile var? VeChainle ile VTHO'nun var. VTHO burada yok. İkinci sayfaya bakalım buradadır diye tahmin ediyorum VTor token niye? Çünkü VChain sisteminde ödül olarak bu veriliyor Ondan dolayı da bunlar arasında bir korelasyon sezebiliyoruz Başka ne var? Mesela Şöyle bakıyorum Bu ikinci sayfa birinci sayfaya bakalım Birinci sayfaya bakalım Burada Theta var mesela Theta yani dağıtık bir video Aa, aslında YouTube'un kurucusu tarafından yapılıyor YouTube'u Google'a satan kişi tarafından yani Dağıtık video Web3'ün video konseptine çalışıyorlar Theta'nın token'u da TeFuil Dolayısıyla TeFuil ile Theta arasında bir korelasyon yakalayabiliriz Şimdi korelasyonu niye yakalıyoruz? Birincisi büyük pazar hacmine sahip proje daha güvenilir elbette. Fakat biz ona yatırım yapınca daha yavaş artabiliyor. Aynı korelasyonda pazar hacim, pazar büyüklüğü daha küçük bir proje yakalarsak onun katlanması, artması hızlı olabiliyor. O yüzden. Güven endeksini yani güvenilirliği büyük projeden yakalayıp onun korelisindeki küçük projeye bakabiliyoruz. Onun dışında şöyle bakıyorum. Bir başka korelasyonda nerede var? Borsa coinleri arasında var. Şimdi borsa coinlerinin eleştiri aldığı noktalar merkezi iyileşme sorunu. Yani... Block Zincir dağıtık bir yapıda olsa bile sonuçta bir borsayla bu kadar yakın olması merkezi ile eleştirilme noktalarından biri odur. Avantajları da yine benzerdir. Yani avantajları da o borsanın kullanıcılarına birçok hak verilebilmesi, borsa üzerinden reklamanın yapılabilmesi falan. Dolayısıyla borsa coinlerinin bir tanesi belli bir iğme kazandığında belli tabuları yıkar. Ve, ve bu şekilde biz buradaki Binance Coin... Aşağı doğru gidiyorum. FTX token. hobby token. Aşağı doğru gidiyorum. Gözümden kaçmıyorsa. OKB. Coinborsa. Coin, borsa coin'i de yanılmıyorsam. Gibi diyor. İkinci sayfada yine bazı projeler var. Bunlar arasında da bir korelasyon yakalayabiliriz. Yani bir tanesi arttığında diğerlerinin de potansiyelinin büyüdüğünü görebiliriz. Başka nerede var korelasyon? Benzer teknolojik amaçlara yönelik projeler de var. Şimdi mesela burada Cardano, Polkadot, Avalanche, Solana, Atom bu projeler genelde ne diyor? Ben blok Internet blok ee, internet of blockchain diyor veya işte internet bilgisayarım diyor. Bu projelerdeki ortak şey ne? Diyor ki biz ethereum'un ölçeklendirme sorununu çözüyoruz. Ölçeklenemiyor ethereum. Dolayısıyla ethereum'un ölçeklendirme sorununda gelişecek iyi bir şey yani o sorunun çözülmesine dönük büyük bir hamle bunlara zarar verebilirken oradaki tıkanma o problemlerin uzaması da bu tarz ethereum'un ölçeklendirme sorununu çözmeye çalışan uygulamaların artmasını sağlayabilir. Burada ayrı bir korelasyon yakalıyoruz. Bunun dışında mesela e, Litecoin ile şey, Bitcoin arasında nasıl bir ilişki var? Birisi gümüş, birisi altın olarak lanse ediliyor. Böyle bir algı var. Bu da farklı bir şey. Yani geleneksel e, piyasalarda altın ve borsa arasındaki ilişki burada da düşünebiliriz. Çünkü burada böyle bir algı var. Onun dışında, Tron da aynı şekilde az önce bahsettiğim şekilde e, Tron Virtual Machine Ethereum Virtual Machine gibi e, şey var. Ama biraz daha eski projeler Tron gibi projeler e, yeni projelere göre daha dezavantajlı duruyor. Yani daha sonradan. Çünkü onlar e, en azından vaat ettiklerini yapma ihtimalleri daha yüksek gibi görünüyor. Bakalım başka bir korelasyon nerede yakalayabiliriz. Bir de şey var. Ekosistem olayı var. Mesela burada Polka Dot ekosistemi. Solana. Solana yeni gelmiş. Solana da mesela. Solana'da da ne var? Serum var. Tepeye çakmışlardır kesin. Bakalım. Solana ekosistemi. Terraways. Ren serum. Burada. Bugün tek artan içindelerinde ölmüş herhalde yok. Ha bir de solana. Bakın solana artmış serum artmış paralel olarak. Bu ekosistemdekilerin hepsi azalmış ama zaten bu ekosistemdekiler şöyle Link mesela Solana ekosisteminin bir parçası Şimdi Polkadot'a bassam orada da link çıkar Link oracle yani dış dünya verisini aldığı için bütün ekosistemler linki koyuyor bir yerine bir Her yerle partnerlik imzalıyor Benim aklıma Solana ekosistemi deyince ilk Serum geliyor Dolayısıyla ekosistem olarak da bakılabilir Yani ekosistemde bir artış olarak da bakılabilir ama bu ekosistem olayına buradan bakmayın. CoinMarketCap verileri çok iyi değil. Gerçekten yani o benzer tekniği, mesela Polkadot ekosistemindeki bir projenin Substrate altyapısını kullanması lazım. Veya işte Polkadot.js.org'da, şuradan bakabilirsiniz. Hatta ben direkt göstereyim. Polkadot ekosistemi dediğinde buradan bakarsın. Burada projeler çıkar. Şuradan girersen Burada projeler. Bunlar testler. E, canlıya geçen projeler burada. Dolayısıyla bu projeler arasında bir korelasyon yakalayabiliriz. Özellikle bugünlerde Polkadot kusama para duyurdu. Bugün duyurdu. E, hatta şimdi şuradan bakalım. E, bakalım bir hareket var mı? Kusama e, para ilk şeyi e, statement'a atmış olmaları lazım. Neyse buradaki korelasyonu da Polkadot JS Work'tan bakın. CoinMarketCap'i Polkadot'un kendi ekibi bile eleştiriyor. Yani kendi ekibi bile. bir tane para trade gözüküyor. Kendi ekibi bile buradaki yani siz neye göre buraya Polkadot Eko deyip koydunuz? Diyor. O yüzden oradan bakmayın. Bir de bunların şeyleri vardır. Daha çok sitelerinde partnerleri vardır o küçük projelerin. Oradan bakabilirsiniz. Evet. Bunlarda yine alt korelasyon bulmada işinize yarayan şeyler şöyle bir bakıyorum Aslında bir tane daha alt korelasyon var ama bu benim biraz uzak olduğum bir şey O da şu Bazı projeler var Şimdi onların isimlerini vermeyeyim ama bazı projelerde Yatırım yapanların çoğu Küçük miktarlarla yatırım yapıp biraz kumarmışçasına yaklaşıyor o kumarmışçısına yaklaşılan projelerin kendi arasında bir korelasyonu var. Çünkü onlar, o yatırımcı kitlesi, o projeleri bildiği için hani bu da aklınızda olsun. Şimdi isim verip şey yapayım. Aslında o projelerin de kötü değil ama öyle bir algı şey var. Mesela Ciecoin, Ciecoin, Skynet projesini yapıyor. Yani merkezsiz, merkezsiz dosya ağ üzerine çalışıyor. Buna benzer alanda çalışan ne var? Filecoin var. Yine benzer alanda çalışan ne var? Filecoin. Bakıyorum. Hmm. Siyah var. Ha, Storage var mesela. Storage burada göremedim. Storj projesi var. Ee, bu da e, yine şey, nedir? Dosya transferi ile ilgili projelerde bir şey olduğunda mesela ne oldu diyelim ki Google dedi ki ben bu mesela Paycoin'in IPFS IPFS protokolü gibi protokolleri destekleyeceğim. Tak tak tak yani bunların projeler o zaman çok önemli bir teknolojik hamle e teknolojik nasıl diyeyim? kabule ulaşabilir. O da fiyatlanabilir. Onun dışında mesela ANKRE tarzı projeler altyapı infrastructure projeleri yani e Polkadot e şey, e blockchain ekosisteminde altyapıyı sağlıyor. Ne demek altyapı? Mesela sen bir makine kurup doğrulayıcı olamıyorsun. O sana makineyi te tesis ediyor. Dağıtık bir şekilde. Aylık ona bir para ödüyorsun. Bir yerde not kuruyor sana. Veya bir developers'ın geliştiricisi yani sana çözümler üretiyor. Yani bu yine altyapı desteği sağlıyor. Bu altyapı projelerinde kendi arasında bir korelasyon olabilir. Burada kategoriler diye ayırdığı bir şey var. Bu kategorilerin içerisinde de işte atıyorum kumar, turizm falan demiş ama buralar çok gelişme aşamasında arkadaşlar ben buraları inceledim mesela file sharing'e girelim bakalım ne kadar yapmışlar evet Fire koymuşlar, CIA'yı koymuşlar, Holabite Torrent'i koymuşlar, Storju koymuşlar ee, bahsettiğim şeyler, Cross Cross e, dosya paylaşımıyla mı ilgili olmaması lazım ama Yunus Yıldız olabilirim. Kraschim merkezli Polkadot ekosisteminde çalışan bir ekibin projesi, genç bir ekip. Loyalty, sadakat. E, burada da kendi içinde zaten korelasyonlarını yakalamaya çalışıyor. Mesela diyor ki buradaki projelerin bugün e, 30 tanesi arttı 24, hapuz table e, Mesela 9 tanesi düştü, arttı 24 tanesi düştü diyor. Ama tabi bu listeler çok karışık. Bunu daha iyi çalış. Benim dediğim mesela şeyler Birebir korelasyondur işte Teta, Tfuyeli veya diğerleri Kusama, Polkadot Çok yakındır yani Ama bu günlükte karşılaştırmayın Biraz daha şeyde karşılaştırın Mesela birinde bir fiyatlanma oldu Diyelim Diğerinde kısa bir süre içerisinde hani bir günde değilse de Atıyorum bir haftada fiyatlanacağını Düşünebiliriz Şöyle bir bakıyorum. Ha, merkezsiz borsalarda ayrı sıvaplar, onlar da ayrı. Bunları da nasıl görebiliriz? Mesela teknoloji haberlerinde eğer merkezi borsalarla ilgili önemli sorunlar olursa, ya Allah korusun ama mesela Binance'te bir hacklenme olayı olursa merkezsiz borsaların e, gitgide daha da ön plana çıktığı bir süreç oluyor. Projeleri tek tek anlatmak isterim ama hani defiler olsun, nesnelerin interneti projeleri olsun ee, ama ona şu an vakit yok. Genel olarak bir alt korelasyonu bu şekilde bulabiliriz. Yüzde yüz çalışır mı çalışmaz mı? Yani hem mesela bir tane daha söyleyeyim. OMG var şurada gördüm. OMG Network. Yok pardon OMG'de Origin Network var orijin. Mesela orijin network'ün de ben teta ile bir korelasyonun olacağını düşünenlerdir. Çünkü teta'nın kurucusu ile orijin network'ün kurucusu arasında çok yakın bağlar var. Bunlar eski paypal çalışanları, birbirlerini destekleyen insanlar, doğrudan yani promote eden, reklamını yapan insanlar. O yüzden bunun orijin ile de teta arasında bir korelasyon olacağını düşünüyorum. Şu anda ııı e Tete, altlara kaymış herhalde hmm. ilk ona doğru gidiyordu. Bun, e, bunların arasında 7 günlüğüne ne durumdaydı onu bilmiyorum ama %11 7 günlüğünü göremedim Bunlar arasında bir korelasyon olabileceğini düşünüyorum yine aynı şekilde Bunlar benim gördüklerim. Sizin eklemek istedikleriniz varsa da ekleyebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur.